Thank you. Tehmetli arkadaşlarım ben Ali Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. TYT konu anlatım videolarına devam ediyoruz. Bugün 5. ders kimyasal türler ve etkileşim. 9. sınıf konusu 3. ünite 1. bölümle karşınızdayım. Bu ünitede kimyasal tür nedir? Atom, molekül, iyon ve radikali öğrenmeye çalışacağız. Türler arası etkileşimin mantığını kavramaya çalışacağız. Lewis nokta yapısı nasıl yapılır? Bununla ilgili bilgi vereceğiz. Dublet ve oktet kuralları nedir? Bunu açıklamaya çalışacağız. Dünyada arkadaşlar tür olarak, kimyasal tür olarak dört tane türden bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi atom, ikincisi molekül, üçüncüsü iyon ve dördüncüsü radikaldir. Gelin bu türleri biraz da yakından tanımaya çalışalım. Atom. Bir elementin fiziksel ve kimyasal tüm karakteristik özelliklerini gösteren en küçük parçasına atom denir arkadaşlar. Periyodik sistemde elementlerden, periyodik sistemdeki elementlerden soy gazlar ve metaller doğada atomik, ametaller ise moleküler yapıda bulunur. Nedir hocam bu molekül? Molekül iki ya da daha fazla aynı veya farklı ametal atomun elementin kovalent bağla, hocam kovalent bağ nedir? elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşmuş bir kimyasal bağdır. Bir araya gelerek oluşturdukları nötr yapılara molekül denir arkadaşlar. Demek ki biz metal ve soy gazlardan bahsedersek atomik yapıdadırlar. Ametallerden bahsedersek arkadaşlar moleküler yapıda diyeceğiz. Bu çok önemli bir şeydir. Hocam peki ben doğada bulunan elementlerden hangisinin metal, hangisinin ametal, hangisinin soğuk gaz olduğunu nasıl ayırt edeceğim? Arkadaşlar 118 elementten 118'ini ezberlemenize gerek yok. Sayıları en az olan ametal ve soygazları. gazları o da iki cümleyle ezberlerseniz ben kodlu olarak öğrencilerimi anlatıyorum. Sizler de bu şekilde kodlarsanız çok iyi olur. Mesela ametalleri söyleyecek olursak ametal dediğimiz elementler Jop, Hasan, bakın. Flor, klorun burnunu ısırdı. Bu cümleyi öğrendiğin zaman ametalleri e, biliyorsunuz demektir. Soy gazlar yine çok sık duyduğunuz bir e, cümle. Hergele necip, arsız, karısını kesip rendeledi diyoruz arkadaşlar. İşte bu elementleri ezberlerseniz bu cümlelerle ezberlerseniz. Ve bu elementler dışında kalanlara metal derseniz yanılmazsınız. Çok çok çok büyük ihtimalle %99.9 ihtimalle yanılmazsınız. Evet molekül deyince aklımıza ne gelecek? Kovalent bağ. Peki moleküller kaç çeşittir? iki çeşittir arkadaşlar. Birincisi aynı tür e, ya da aynı cins ametal atomların bir araya gelerek oluşturduğu e, moleküllere element molekül. Bakın örnek hidrojen, oksijen, azot, klor molekül gibi şuradakilerde element moleküle örnek olarak gösterilebilir arkadaşlar. Eğer en az iki farklı tür element Ametal element bir araya gelerek kovalent bağ oluşturmuşsa bu oluşan yapıya bileşik molekül diyeceğiz arkadaşlar. Şurada hidroklorik asit ve amonyak gibi bunları da örnek olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki element molekül aynı cins ametal atomların kovalent bağla bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bileşik molekül ise farklı ametal atomların kovalent bağla bir araya gelmesiyle oluşuyor diyebiliriz. Evet geçelim iyona. İyon bir atomdan asla ve asla çekirdekteki bulunan proton ve nötronlardan herhangi birini Kopartamazsınız veya ekleyemezsiniz ama bir atomdan her zaman elektron veya elektron alabilirsiniz veya elektron verebilirsiniz arkadaşlar işte iyon deyince e, aklımıza elektron almış veya elektron vermiş atom veya atom grupları gelecek arkadaşlar hocam ne demek arkadaşlar elektron vermişse elektron vermişse artı yüklü yüklenir bunlara katyon denir. Ee, ana ismi iyondur arkadaşlar. Daha çok metaller e, elektron verme eğiliminde oldukları için kaç elektron vermişse o kadar artı yükle ifade edilir. Anyon dediğimiz zaman elektron almış daha sık ametal atomlar. Karşımıza çıkıyor. Ametal atomlar bileşiklerinde elektron alma eğilimindedirler. Kaç elektron aldıysa, eksi o kadar yükle yüklenmişler demektir. Bir de çok atomlu iyonlar vardır. Bunun kimyasal ismi köktür arkadaşlar. A metaller arasında olabilir arkadaşlar bakın burada iki A metal e, azot ve hidrojenin bir yapısını görüyorsunuz bir elektron kaybetmiş nedir amonyum diyoruz buna bakın nitrat bir elektron kazanmış karbonat iki elektron kazanmış diyoruz yani çok atomlu e, iyonlara da kök diyeceğiz. Peki hocam radikal, radikal artık müfredatta yok biliyorum arkadaşlar ama yine de bilmenizi istediğim e, bilgiler var. Üzerinde ortaklanmamış elektronu olan yüksek enerjili kararsız yapılara radikal deniyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz hidrojen bir ortaklanmamış elektronu var. Oksijenin iki tane, klorun bir tane. Yine çok atomlu azot monoksitin bir, hidroksitin bir, azot dioksitin bir, işte CH3'ün bir. Arkadaşlar bu, bunlar kararsız oldukları için ara ürün olarak meydana gelir ve hemen başka bir e, kararsız ürünle e, birleşerek kararlı bir e, moleküler bileşik oluştururlar diyoruz. Evet geçelim. Örneklerimizi arkadaşlar şimdiye kadar öğrendiğimiz şeyleri bir deneyelim örnekle pekiştirelim. Kimyasal tür tablodaki numaralandırmış boşlukları aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bir de bak bakalım iyon olacak bir de iyon olacak birin altına bakıyoruz yüklü olan bütün tanecikleri e, doğru olarak kabul ediyoruz. Yani A, B ve E şıkkı iyondur. C ve D şıkkı ise sadece atomdur arkadaşlar. 2 argon, helyum e her gelenecip arsız karısını kesip prendeledik ki argon nedir arkadaşlar? E soy gazlar atomiktir demek ki 2 atom olacak arkadaşlar. A da gitti. C zaten gitmişti. D de gitmişti. E de gitti. Doğru cevabımız B şıkkı 3'e bakmadan söyleyebiliriz arkadaşlar. 3 de molekül olacak arkadaşlar. Molekül deyince aklımıza ne gelecek? Ametal eee atomların kovalent bağla yaptıkları nötr yapılar gelecek arkadaşlar. Bunlar aynı ametallerden oluşuyorsa element molekül, farklı ametallerden oluşuyorsa bileşik molekül olacak. Baktığımız zaman arkadaşlar B şıkkında hidrojenin bir element molekül örneğinin verildiğini görüyoruz arkadaşlar doğru cevabımız beş olacak geçelim e, ikinci örneğimizi aşağıdakilerden hangisi bileşik moleküldür bakın arkadaşlar bileşik molekül nedir a bahsediyor nötr olacak ve en az iki farklı a bir araya gelerek oluşturduğu yükü var iyondur tek cins element moleküldür tek cins element moleküldür İki cins ve yüksüz arkadaşlar doğrudur Karbon, dioksit ikisi de ametal o halde doğru cevabımız D seçeneği iki cins e, ametal ama yükü var arkadaşlar iyondur. Diyoruz doğrusu seçeneğimiz değişik oluyor. Aşağıdakilerde aşağıdaki maddeleri türlerine göre sınıflandıralım. Bakalım yüklü arkadaşlar yüklü gördüğümüz zaman hemen iyona yazıyoruz. O2 bakın bir element molekül CL2 klor karbondioksit bir bileşik molekül e, amonyum yükü var arkadaşlar hemen iona yazıyoruz. Amonyum NH4 artı evet argon argon bir soygazdır atoma yazıyoruz. Demir bir metaldir. Atoma yazıyoruz tek başına. Kükürt bakın arkadaşlar. Element molekül özür dilerim. Element molekül hemen moleküle yazıyoruz. C6H12O6 glikoz arkadaşlar. A metal kovalent bağlı bir yapı. Arkadaşlar hemen moleküle yazıyoruz. Magnezyum flörü geldik en önemli yere. Hocam moleküle benziyor. Arkadaşlar bakın demin de söylemiştim. Job Hasan Flor, klorun burnunu ısırdı. Bakın arkadaşlar buradaki magnezyum bunların arasında yok. O zaman magnezyum bir metaldir. Metalle ametal, metalle ametal bir bileşik oluşturmuşsa iyonik bir bileşiktir. O yüzden metal ametal bileşikleri iyonlara yazıyoruz. Burası çok önemlidir arkadaşlar. Çoğu arkadaş burada şaşırıyor. Potasyum bakın yine bunların arasında yok. O zaman potasyum da bir metaldir. O zaman iyonik bir bileşiktir. Hemen iyonların arasına potasyum oksit de yazıyoruz. Helyum. Arkadaşlar bir soy gazdır. Nereye yazacağız? Atoma yazacağız. Hidrojen bir element moleküldür. Moleküle yazacağız. Ozon 3 tane oksijenin birleştiği bir moleküldür. Element moleküldür. Sodyum bir atomdur arkadaşlar. Su bir moleküldür. H2O ee, karbon azot bakın siyanür e, eksi yüklüdür iyon arkadaşlar yük olduğu müddetçe iyon'a yazıyoruz azot diazot görüyorsunuz arkadaşlar bir element moleküldür platin bir metaldir hemen atom kısmına karbon tetraklorur arkadaşlar ikisi de ametaldir nereye yazıyoruz hemen molekül kısmına sodyum bakın arkadaşlar bunların arasında olmadığı için sodyum bir metaldir Brom bir ametaldir metal ametal iyonik bir bileşiktir. o zaman iyonun yonların arasına yazıyoruz. Sodyum, bromürü de. Evet bu şekilde eminim anlamışsınızdır arkadaşlar. Çok basit geçiyoruz. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına. Türler arası etkileşimleri sınıflandırırken... ...iki şeye göre sınıflandırıyoruz. Bir, bağlanan türlerin cinsine göre. Yani... Atomlar mı birbirine bağlanmış moleküller mi birbirine bağlanmış? Bakın arkadaşlar atomlar arası bağlar ve moleküller arası bağlar olmak üzere türlerin cinsine göre etkileşim ikiye ayrılıyor. Bağların sağlamlığına göre bağların sağlamlığına göre etkileşimlerde güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere ikiye ayrılmış arkadaşlar. Esasen burada güçlü etkileşimler bağların sağlamlığına göre şurada. Ki bağları kastediyor. Atomlar arası bağlar ve moleküller arası bağların güçlü mü zayıf mı olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Ölçüyor burada ikinci Kısımda Hemen birinci kısımda başlayalım arkadaşlar atomlar arası bağlar aynı veya farklı tür atomlar arasındaki çekim kuvvetleri sonucunda atomlar arası kimyasal bağlar oluşur bakın arkadaşlar burada bilmeniz gereken çok kısa bir şey var bütün atomlar arası bağlar güçlü etkileşimdir sadece soy gazlar hariç bu cümleyi bilseniz yeterli tüm atomlar arasındaki bağlar Güçlü etkileşimdir soy gazlar hariç bunu bilmenizde bu, bunu bilerek başlayabilirsiniz. Demir demir güçlü etkileşim hidrojen hidrojen güçlü etkileşim neon neon arkadaşlar bu soy gaz olduğu için zayıf etkileşim hatta etkileşimler içerisindeki en zayıf etkileşim London etkileşimidir bu. Demek ki tüm atomlar arası bağları güçlü olarak algılayacağız sadece sadece so, soy gaz atomlar arasındaki bağlar zayıftır diyeceğiz bu şekilde. Moleküller arası bağlara geldiğimiz zaman bu çok basittir. Tüm moleküller arası bağlar zayıf etkileşimdir diyoruz arkadaşlar ve konuyu kapatmış oluyoruz. Bakın moleküller arası bağlar zayıf etkileşimdir ama bu molekülüne göre bir sıralamaya sokacak olursak bazı moleküllerin arasındaki etkileşim farklı moleküller arasındaki etkileşime göre daha güçlü veya daha zayıf olabilir. Şimdi bir örnek verelim. Su moleküllerini bir arada tutan şu etkileşim zayıf etkileşimdir. Oksijen moleküllerini de bir arada tutan şu etkileşim arkadaşlar bu da zayıf bir etkileşimdir. Ancak bu iki etkileşimin e, gücü karşılaştırıldığı zaman su moleküllerini bir arada tutan etkileşim, oksijen moleküllerini bir arada tutan etkileşimden daha kuvvetlidir. Bunu neye bakarak anlayabiliriz? Oda koşullarında e, su ee, arkadaşlar sıvı haldedir oda koşullarında yani 25 santigrat derecede oksijen ise gaz halindedir demek ki su moleküllerini bir arada tutan bağlar oksijen moleküllerini bir arada tutan bağlardan daha güçlüdür yani kaynama noktası veya oda koşullarında karşılaştırıldığı zaman e, arkadaşlar bu özelliklerde ayırt edici özellik olabilir güç açısından. Suyun kaynama noktası 100 santigrat derece, oksijenin kaynama noktası eksi 186 santigrat derecedir. Bu da oksijeni bir arada tutan etkileşimlerin zayıf etkileşim olduğunu ifade edebiliriz. Evet geçelim arkadaşlar türler arası etkileşim. Yani bu atomlar arası ve moleküller arası bağların gücüne bakalım. Gücüne zayıf mı güçlü mü? İşte türler arası etkileşim güçlü etkileşimler 3. 3'e ayrılır. iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ ve bu 3 bağ da arkadaşlar atomlar arası bağdır. Zayıf etkileşimler Van der Waals bağları ve hidrojen bağı olmak üzere 2'ye ayrılır. Hidrojen bağına şimdiden söz Diyelim, Fon kuralımız vardır. Ne demektir fon kuralı? İki molekül ara, için de geçerlidir. Florun hidrojenle bağ yapmış olması lazım. Oksijenin hidrojenle ya da azotun hidrojenle bağ yapmış moleküllerin arasındaki etkileşimdir hidrojen bağları. Ve zayıf etkileşimler içerisindeki en güçlü etkileşim bu etkileşimdir. Van der Waals etkileşimleri burada arkadaşlar 3 kelime vardır. iyon vardır, dipol vardır, indüklenmiş dipol vardır. Bunların kendi arasındaki etkileşimlerdir. Van der Waals bağları iyon-dipol, dipolün yine bir dipol ile etkileşmesi, indüklenmiş dipolün kendisi gibi indüklenmiş dipolle, dipolün indüklenmiş dipolle ve iyonun indüklenmiş dipolle etkileşimleri olmak üzere 5 çeşit etkileşim vardır. Indüklenmiş dipol etkileşimleri 3 Alt başlıkta inceleyeceğiz. Evet kıymetli arkadaşlarım. Gelelim <gülüyor> kimyasal türler arasındaki etkileşimin mantığını anlayalım. Arkadaşlar iki tür birbirine yaklaştığı zaman fizikte de biliyoruz aynı ee, yükler birbirini iter zıt yükler birbirini çeker ve bakın arkadaşlar iki türde de muhakkak proton var mıdır vardır o zaman bu protonlar birbirini ne yapacaktır itecektir elektronlar da birbirini itecektir ama elektronlar protonları veya protonlar elektronları çekecektir yani iki tür arasında bir itişme bir çekişme kuvveti ortaya çıkacaktır eğer bu itme kuvveti çekme kuvvetinden büyükse zaten orada bir etkileşimden bahsedemeyiz türler birbirinden uzaklaşır eğer çekme kuvveti büyükse işte burada iki olasılık var çekme kuvveti 0 40 kilojül arasında büyükse zayıf etkileşim oluyor. 40 kilojuldan daha büyük bir enerjiyle çekiyorsa arkadaşlar burada kuvvetli etkileşimden bahsedeceğiz yani e, enerji ba oluşturmak veya koparmak için gerekli enerji 40 kilojuldan küçükse zayıf etkileşim 40 kilojuldan büyükse kuvvetli etkileşim diyeceğiz arkadaşlar Ku güçlü etkileşimler. Kimyasal bağlar, zayıf etkileşimler ise fiziksel bağlar oluyor arkadaşlar. Moleküller arasındaki bağlar oluyor. Evet güçlü etkileşimler 3 çeşittir demiştik. iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ bunu anlatmıştık arkadaşlar. Şimdi güçlü etkileşimleri. Ee, anlayabilmek için yani iyonik bağı anlayabilmek için birinci olarak iyonik bağı e, anlatacağız. Ionik bağı anlayabilmemiz için Lewis nokta yapısını bilmemiz lazım. Nedir hocam Lewis nokta yapısı? Şudur arkadaşlar. Bir atomun elektron dağılımları yapıldıktan sonra son yörüngesindeki at, elektron sayısı o atomun değerlik elektronudur. En değerli elektronları ya verir ya alır arkadaşlar. İşte bu değerlik elektronlarının Elementin sembolünün etrafında nokta olarak gösterilmesi şekline Lewis nokta yapısı deniyor. Peki hocam kural var mı? Var tabi arkadaşlar. Eğer bu elektronlar dörde kadarsa o elementin sembolünün doğu, batı, güney ve kuzeyine birer nokta olarak yerleştiriliyor. Dörtten fazlaysa sonra o tek noktalar çiftleştirilerek e, ne yapılıyor arkadaşlar? E, çift Çiftleşmiş elektron olarak gösteriliyor. Peki hocam 9 tane varsa olma ihtimali yok. Biliyorsunuz elektron dağılımlarında son yörüngede en fazla 8 elektron vardır. 8 elektron olanlar da soy gazdır diyoruz arkadaşlar. İşte bütün elementler soygazlara gazlara benzemek için bu değerlik elektronlarını ya 8'e ya da helyuma yakınsa 2'ye tamamlamak isterler arkadaşlar. Evet şimdi e, örneklerle anlayalım sodyuma bakalım evet değerlik elektron sayısı 1 sodyumun sembolünü yazdık hocam sağına koymuşsun soluna koyamaz mıyız Tabii koyabilirsiniz. İster buraya koyun, ister kuzeyine koyun, ister güneyine koyun. Hiç önemli değil arkadaşlar. İkinciyi yapalım. Azot 7'dir elektron sayısı. 2, 5 olarak dağılır. Değerlik elektron sayısı 5'tir. Hemen azotun sembolünü yazıyoruz. Bakın 5 elektron dağıtacağız değil mi? Önce doğu batı güney kuzeye birer tane yerleştireceğiz. Artanı da istediğimiz yerle çiftleştireceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4... Arkadaşlar ben şuraya koyuyorum 5. E hocam ben buraya koymak istiyorum. Koy buraya koymak istiyorum. Koy buraya koymak istiyorum. Koy istediğin yere koyabilirsin arkadaşlar. Ama önce dört tarafa da birer tane dağıtman gerekiyor. Bakalım. Flor arkadaşlar 2, 7 olarak dağılır. Değerlik elektron sayısı 7'dir. Hemen florun sembolünü yazıyorum. Hocam şuradan başlasak olur mu? Olur. Buradan başlayalım. Tamam olur. 1, pardon. 2, 3, 4. Hocam şuradan başlayalım. 5. Hocam şuraya koyalım. 6. Şuraya koyalım 7 olsun. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, flor atomunun 3 tane çiftleşmiş elektronu var. Bir tane tek elektronu var. Karbona bakalım. 2 4 olarak dağılır değerlik elektron sayısı. Pardon. Değerlik elektron sayısı 4'tür arkadaşlar. Hemen karbonu yazıyoruz. Karbon 4 tane elektron dağıtacağız. 1 2 3 4 Evet kaldı mı? Kalmadı. 4 tane elektron, tek elektron var. Bu demek oluyor ki karbon bileşiklerinde 4 bağı yapar. Flor 1 bağ yapar, azot 3 bağı yapar, sodyum da 1 bağı yapar. Oksijene bakalım. 2, 6, değerlik elektron sayısı 6. Hemen oksijeni çiziyorum. 1, 2, 3, 4 eşleştirdim. Şimdi 5.yi buraya koydum, 6.yi buraya koydum. Hocam şuraya koysaydık önemli değil. Sen oraya koy. Magnezyum 2, 8... 2. Arkadaşlar magnezyumun sembolünü yazdım. Bakın 1, 2. Hocam karşılıklı gozerlik olabilir. Hiç fark etmez arkadaşlar. Magnezyum birleşiklerinde iki bağ yapar. Argon 2, 8, 8. Bakalım argonu yazalım. Önce ne yapıyoruz? Bire birer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne oldu? Argon tüm elektronları çiftleşti. İşte bundan dolayı soygazlar hiçbir elementle bileşik yapmak istemez. Çünkü kararlıdır, ihtiyaçları yok arkadaşım, ihtiyaçları yok. Bora bakalım. Evet, 2 3 olarak dağılır. Değerlik elektron sayısı 3'tür. Hemen borun sembolünü çiziyorum. Hadi böyle yapalım. 1 2 3 koyduk mu? Koyduk arkadaşlar. 3 bağ yapar diyoruz ve Lewis nokta yapısını anlatmış oluyoruz. Şimdi Elektron alması veya vermesiyle ilgili neden elektron alır? Çünkü soygaza benzeyecek. Peki kaç çeşit soygaz vardır? Bana göre iki çeşit soygaz var. Bir, ilk yörüngesi tam dolu olan helyum ve diğerleri diyorum. Son yörüngeleri 8 olan diğerleri diyorum. İşte bir atom, bir element, değerli elektron sayısı kime yakınsa yani elektron dağılımı kime yakınsa helyuma yakınsa helyuma benzer. Ee, diğerlerine yaksa diğerlerine benzemeye çalışır. Kısa yoldan benzemeye çalışır. Çabuk benzemeye çalışır. Bakın lityumu 3. 3. elementtir. Dağıttık. Değerlik elektron sayısı 1'dir. Şimdi soruyorum size arkadaşlar helyum, helyum nasıl yazılır? Bakın bütün Elektronlar önce dört tarafa dağılır ama helyum hariç helyum soy gaz olduğu için ilk yörüngesi dolu olduğu için hemen helyumun iki elektronunu üst üste yani çiftleşmiş olarak yazmamız gerekir. Evet bunu da unutmayacağız arkadaşlar. Şimdi lityum neona mı yakın helyumuna yakın. Ne ona benzemek için 7 elektron alması lazım. Helyuma benzemesi için 1 elektron vermesi lazım. Hangisi daha kolay arkadaşlar 7 elektron almak mı 1 elektron vermek mi? Tabii ki bir elektron vermek daha kolaydır. İşte nötr haldeyken Lewis formülünü şu şekilde yazarız. Bir ama kararlı hali nasıl geçecek yani helyuma nasıl benzeyecek bir elektron vererek bir elektron veren bir atom artı bir olarak e, yükle yüklenir ve kararlı hali şu şekildedir elektron dağılımı hatta şuraya yazalım artık burada elektron yoktur sıfır elektron çünkü şunu anlatmaya çalışıyorum son yörüngesini göstererek lityumu hocam iyon levels yapısında hiç nokta yok tabi çünkü değerlik elektron sayısını dışarıya verdi arkadaşlar artık yazacak bir nokta kalmadı sıfır sıfır o o yüzden hiç e, noktayla göstermiyoruz. Hidrojene gelelim arkadaşlar. Hidrojenin bakın hemen altta de, e, elektron dağılımı şu şekildedir. Hidrojende helyuma benzecektir. Çünkü en yakın soy gaz helyumdur. Ne yapacak arkadaşlar? Bir elektron alacak. Aha şurası yanlış. Burası eksi bir yükte olacak bir elektron aldığı için arkadaşlar bir elektron alacak ve e, yörüngesinin son yörüngesini kaçağı tamamladı ikiye bakın arkadaşlar son yörüngesindeki elektron sayısı bitmedi arttı. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar hemen helyuma benzer şekilde iki tane çiftleşmiş elektron bir elektron aldığı için hemen eksi yükünü de şuraya koymuş oluyoruz. Evet birkaç tane daha örnek yapalım. Sodyuma bakalım arkadaşlar. Sodyum 11. elementtir. Değerliklik elek 11 elektronu vardır. 2 8 1 olarak dağılır ve değerlik elektron sayısı 1'dir. O halde nötr haldeyken Lewis formülü böyledir. Ne yapacak arkadaşlar? Şey, neona mı yakın argona mı yakın tabii ki neona yakın neona benzemek için şu bir elektronu dışarıya vermesi lazım. Verdiği zaman arkadaşlar artı bir yüklü oluyor ve şu şekilde oluyor. Bakın yine bunun değerlik elektron sayısı sıfır kaldı üçüncü yörüngede. Ne yapıyoruz hemen sadece kaç elektron verdiyse artı o kadar yükünü yazıyoruz. Yani katyonmuş gibi herhangi bir nokta koymuyoruz. Bir elektron vererek okteti tamamladı. Bakın arkadaşlar son yörüngesini 8'e tamamladı. Bunlar son yörüngesini 2'ye tamamladı. Helyuma benzeyerek. İşte dublet demek 2'ye tamamlamak, oktet demek 8'e tamamlamaktır. Yani e, mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, 8 demek Arkadaşlar oktet oktadan geliyor 8'e tamamlamak dublette D'den geliyor 2'ye tamamlamaktır. Helium'a benzeyenler dublete, diğerlerine benzetenler kendilerini oktete tamamlamış oluyor. Son yörüngesinin 8. Flora baktığımız zaman son yörüngesinde değerlik elektron sayısı 7'dir. Bakın şöyle yazdık. Bir tane bağ yapmamış elektron çifti var. Şey, bağ yapmam daha doğrusu çiftleşmemiş elektron teki var bir tane. Ne yapacaktır? Kendini ne ona, evet, ne ona benzetmek için bir elektron alacaktır. Ve şu şekilde şuradaki bir kırmızı noktayı görüyorsunuz. Bir elektron almış halde. Ne yaptı? 7'den son yörüngesini 8'e tamamladı. 8'e tamamladığı için hangi kurala uydu? Oktet kuralına uydu. Evet son yörüngesinde elektron sayısı arttı. Var yani elektron. Bu elektronları göstermemiz lazım noktayla gösteriyoruz. Ve bir elektron aldığında şuradan bir belirtiyoruz arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlarım e, ilk bölümümüz burada bitti. Umarım anlamışsınızdır. İkinci bölümde yine görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İkinci bölümde görüşmek üzere.